Ama mesela Launcher virüsümü açıklıyorum. Arkadaşlar yakın zamanda YouTube'un paylaştığı bilgilere göre TL virüs virüsü olduğunu söylemiş. Ve bir tane Minecraft var onu yükleminizi tavsiye etmiş. TL Legacy galiba. TL Legacy arkadaşlar tam tersi TL Legacy virüsü. Çünkü TL Launcher'da bir şey tespit ettim. Ve görev yöneticisinden A kısmından %0 kullandığını tespit ettim. Yani şey çok oyunculu değil tek oyuncuda da. Yani %0 bir değer var. Yani hiç kullanmıyor. Yani bir ağdan falan veri aktarmıyor. Ve orijinal Java olduğunu tespit ettim. 60 saniye olduğu için paylaşamayacağım ama. Yukurp'un yani dediği muhtemelen sponsor falan. Yani sponsor diye düşünüyorum. Yani kesinlikle virüs yok. Te Teknopat'la patladı zaten bunun kanıtları var. Yani falsa pozitif diye bir şey var. Yani yanlış alarm. Yani bazı şeyleri virüs taramalarda yanlış alarm yapabiliyor. Zaten hiç virüs taraması. Hep temiz gösteriyor. Sadece virüs total. Yani virüsü gösteriyor. Arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşmek üzere bay bay.